Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte elimdeki favori Lego setlerimi göstereceğim. Umarım beğenirseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı verimleri açmayı unutmayın. Öyleyse başlayalım. Arkadaşlar ilk şu önden arkaya doğru gidelim. Mesela şu Lego Teknik motosikletimiz... Gayet güzel bir ses. Şöyle gördüğünüz gibi. Aman hocam. Ee, burada bir tane korsanımız var. Bu korsan baya güzel yani. Öyle mi öyle değil. Sonra arkadaşlar şuraya gelirsek Allah o da düştü. Neyse düzeltiriz. Ee, arkadaşlar burada da bir tane neyimiz var? Stone Trooper'ımız var. Stormtrooper'ımız de en son model. Sonra şurada bir tane İmparator Palpatine'imiz var. Bunu Star Wars'cılar bilir. Şunu da, şunu da bilir. Bu da Star Wars'tan. Şu üçüncü filmden bir sahne seti. Bu ama gerçekten güzel bir set. Bu benim favorilerimdi. Şöyle dönebiliyor şunlar. Sonra şuraya gelirsek. Burada bir tane Batman'imiz var. Bu robot Batman diyeceğimiz. Bu da Lego filmi 2'de 2'ye izleyenler bilir. Oradaki Batman. Sonra. Biraz arkaya gidelim. Lego City. Jeep'imiz. Bu uygun bir set. Yani siz de alabilirsiniz. Sonra. Şöyle bir tane Batman'in Jeep mi motor mu? Öyle bir şey var işte. Bir Batman üstü var işi. Şimdi arkadaşlar biz genellikle Batman ve Star Wars fan olduğumuz için %60 falan Batman Star Wars yani. Sonra buraya bakarsak bir tane Batmobile ile Batman minifigürümüz var. Şöyle hatta tamamen ama hocam. Düştü la yine. Neyse şurada Star Wars'tan bir kadın imparatorluk subayı var. Ardından neyimiz var? Heh, Şimşek McQueen'imiz var. bunu unutmayalım. Sonra şuraya gelirsek. Kylo Ren adlı bir karakterin uzay gemisi var. Küçük. Microfighter serisinden. Onun da bacağı kalmış şurada. Ferrari F40'ımız var. Lego. McLaren Santa. Bakın McLaren logosu.